Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Ölümüm Birden olacak Seziyorum Hem kötüyüm Karanlığım Biraz çirkinim Aysel Git başımdan İstemiyorum Benim yağmurumda gizlenemezsin Üşürsün Dağıtır gecelerim sarışınlığını Uykularımı uyusan Nasıl korkarsın Hiçbir dakikamı yaşayamazsın Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Benim için kirletme aydınlığını Hem kötüyüm Karanlığım Biraz çirkinim Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın. Ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Ümitsizliğim olsun anlasana Hem kötüyüm Karanlığım biraz Çirkinim Sevindiğim anda sen üzülürsün Sonbahar uğultusu duymamışsın ki İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş Uzak yalnızlık limanlarına Aykırı bir yolcuyum Dünya geniş Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş Sakın başka bir şey getirme aklına Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Ölümüm birden olacak Seziyorum Hem kötüyüm Karanlığım biraz Çirkinim Aysel Git başımdan seni seviyorum Seni seviyorum